Bir önceki videoda y eşittir x kareyi x eşittir 0'dan 1'e alıp şu alanı y eksene etrafında döndürdük ve oluşan hacmi bulduk ve sanıyorum cevabımız pi bölü 2 idi. Kabuk yöntemini kullandık. Şimdi disk yöntemini kullanabileceğimizi göstermek istiyorum. y ve x'leri bu sefer birbirleriyle değiştirmemiz gerekiyor. Yerlerini değiştireceğiz. X cinsinden bir fonksiyon yerine tersini bulup Y cinsinden bir fonksiyon olarak yazıyoruz. Y eşittir X kare yerine iki tarafın karekökünü alıyoruz. X eşittir karekök Y diyoruz. İki tarafın karekökünü alıyoruz. Bu bilgiyle disk metodunu kullanabiliriz. Ama daha önceden X olan her yere şimdi Y yazacağız. Şimdi bunu nasıl çözeceğimizi düşünelim. Soruların en zor tarafı görsellemek. O yüzden sanıyorum. Bu soruların üzerinde daha çok duruluyor. Şimdi şuradan kesersek kesit almış oluruz. Geçen videodaki gibi, şimdi y ekseni etrafında döndürüyoruz. Bu şekli çıkardık. Peki, disk yöntemiyle hacmi nasıl buluyoruz? Bir noktadaki disk şuna benzeyecek. Bu, diskin üstü. Ve şöyle bir derinliği olacak. Diskin yarıçapı da x'e eşit olur. Kabuk yöntemine benzediğini düşünüyorsunuz, biliyorum. Peki, şimdi x neye eşit, neye eşit? Karekök yye eşit. Diskin derinliği nedir? Her şeyi y yaptığımıza göre, derinliği de küçük bir y farkı, yani y diferansiyeli olacak. Bilmeniz gereken sadece bu. Diskin hacmi eşittir yarı çapın karesi çarpı pi çarpı dy. Umarım buraya kadar makul mantıklı geliyordur. Ama bu soruda bir başka durum daha var. İki video önce yaptığımızda bir benzerlik gösteriyor. y ekseni gibi düşünürsek, x eşittir 1'in hacmini bulacağız. x eşittir 1'i y ekseni etrafında döndürürsek, peki hacim ne olur? Bu silindir olur. Şimdi, x eşittir 1'in hacmini bulalım. Eksenleri de çizelim, ne yaptığımızı daha iyi anlayın. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Şimdi silindirimizin hacmini bulabiliriz. Hangi y değerleri arasına bakacağız. Bu y değeri nedir? Burada y eşittir 1. y eşittir 1'den 0'a. evet y eşittir 1'den 0'a hacmi buluyoruz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Hangi integrali kullanacağız? Her şey y cinsinden yazılmış, O yüzden biraz karışık gelebilir. Şimdi bunu disklerden oluşmuş gibi düşünürsek, bir diski çizeyim. Üstteki diski çizelim. Üstteki diskin bir derinliği var. Silindirin tamamı olmayacak. Derinliği çok küçük olacak değil mi? dy olacak. Yarıçapı için x veya fy diyebiliriz. Peki bu diskin hacmi nedir? Üst tarafın alanı nedir? Unutmayın her şey y cinsinden. fy kare çarpı pi. Değil mi? Üst tarafın alanını bulduk. Bu, yani bu, bu ifade bize üst tarafın alanını verir. Pi'yi şimdi integralin dışına alın ve dy y ile çarpın. y'nin 0' ile 1 arasında olduğunu söyledik. y 0'dan 1'e gidiyor. Bu silindirin tamamı. Şimdi bu iç kaseyi çıkarmak istiyoruz. Yani eksi, iç kasenin hacmini nasıl hesaplayacağız? Burada x eşittir karekök y fonksiyonunu kullanacağız. Buradaki disk nasıl olacak? Yine f(y) diye düşünüyoruz. Bunu genel olarak yazdım. Bu dıştaki f(y). Şimdi içteki f(y)'yi kullanacağım. İçteki hacmi çıkaracağım. y 0'dan 1'e gidiyor? Artık y'ye göre integral alıyoruz. Unutmayın. İçteki f(y)'nin karesini alıp dy ile çarpacağım. İçteki fonksiyonun oluşturduğu hacmi buluyorum. Çizdiğim disk aslında iç fonksiyonun diski. Diskin derinliği de dy. Olacak. Diskin yarı çapı f'ye, derinliği d'ye. Diskin üstünün alanı pi çarpı yarı çap kare. Bu duruma peki nasıl uygulayacağız? Dıştaki fonksiyon nedir? f'ye x eşittir f'ye. Yalnızca değişkenleri değiştiriyoruz. x eşittir 1 diyoruz. Bu büyük bir silindir öyle değil mi? Yani bu fonksiyonda f'ye eşittir 1. 0'dan 1'e pi çarpı 1 kare dy diyoruz. Eksi pi. 0 ile 1 y limitleri. f nedir? f y eşittir karekök y kare dy. Pi'yi dışarı alalım. Pi çarpı 1 kare eşittir 1. Bir. 1'in ters türevi nedir? Yani hangi fonksiyonun türevi 1'dir? x öyle değil mi? Ters türev x. Bunları birleştirebiliriz. Pi'yi dışarı aldık. Karekök y'nin karesi y. Düzeltiyorum. Türevi 1 diyorduk. Evet benim de kafam karıştı. Evet bunun y'ye göre integralini alıyoruz öyle değil mi? 1'in ters türevi y. Her şeyi y cinsinden kuruyoruz. İkinci fonksiyon ikisi de y cinsinden ve ikisinin de limitleri aynı olduğu için bunları birleştirebiliriz. Karekök y'nin karesi y'dir. Y'nin ters türevi nedir? y kare bölü 2, eksi y kare bölü 2. Bunun 1 ve 0'daki değerini buluyoruz. Bu bize ne verecek? Bu bize ne verir? pi çarpı 1 eksi 1 bölü 2, eksi 0 artı 0 bölü 2 çıktı. Bunlar zaten 0. 1 eksi 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2, çarpı pi eşittir pi bölü 2. Bu da aynı sonucu veriyor. Bazen dikkat hatası yapıp aynı cevap bulamayacağım diye endişeleniyorum. Bir önceki videoda ama kabuk yöntemi kullandığım zaman da aynı sonuç çıkmıştı değil mi? Aynı sonucu elde ettik. Evet güzel derin nefes alabilirim artık. Buradaki en zor şey arkadaşlar her şeyi y cinsinden yaptığımızı hatırlamak. Daha önce disk yöntemini kullandığımızda disklerimiz düşeydi. Şimdi disklerimiz yatay ama yaptığımız aynı şey. Her şeyi y cinsinden ifade ettiğimizi ve integral limitlerinin y değerleri olduğunu unutmayalım. Bir sonraki videoda daha da zor sorular çözeceğim ve eminim başka hatalar da yapacağım. Yakında görüşmek dileğiyle.